Zahım benim hep kendimi bir Daha olmaz bütün vücudlar Vakti gelince elbet bir gün Bütün silahlar olacak şartla Tek silah var hep senin elinde Akıl, ilim, bilim biraz da zeka Küfretmek ister herkes bana Ama gerçek olunca kendini parçala istemezsin bunları hiçbir zaman Çünkü maratonda hataya yer yok İstersin hep bunları çoğu zaman Dert yok da Yok daima para çok Gangangang deyip kılıç çekene benim Söyleyecek bir tek sözüm var Ben daha amatör olabilirim gez yes, ama gidecek pek çok yolum var Gang gang down Mother shat down Sorun mu oluyor All the war shat down gang shat down Mother down Sorun mu oynuyor. All the war shat down